Evet farklı bir giriş yapalım dedik bu sefer beyler bayanlar selamlar da mıydı unutmayalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz zaten girişten sonra bugünkü videomuzun konusunun ne olduğunu görmüşsünüz arkadaşlar. Neden mi bugün Planet 9 ile ilgili tekrar video çekiyoruz? Çünkü hem bazı konularda bilgilendirme yapmam gerekiyor hem de kafanızın yine karıştığını gördüm arkadaşlar. Discord'da özellikle. Hem mint tarihleri hem iki minti nasıl bir fark ne vesaire neyse hadi şimdi geçelim kısa kısa bunları bir sizlere bir özetleyeyim <gülüyor> Öncelikle arkadaşlar iki fark neydi? Birinci mintimiz buradaydı. Pazartesi günleri drop oluyor demiştik ben saat 3'te hep paylaşmıştım hatta ama yaklaşık 3 diye. Bazı arkadaşlar gece 3 olarak algılamış onu. Evet benim hatam daha net olmam gerekiyor bu konularda. Şimdi burada kafanızı karıştıran diğer şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki drop zone hangi bölgenin alabileceği değil. Eğer buradaki her hafta yapılan land satışından satın alırsanız hangi bölgede size land verileceği. Yani siz şu anda alırsanız bu haftakinden arkadaşlar Amerika bölgesindeki herhangi bir yerden size land verecek. Ama burası atıyorum. Avrupa yazarsa bu sefer Avrupa'dan verecek. Bunlar her hafta düzenli bir şekilde değişiyor. Bir buradaki kaçta giderdik. Bir de ...tarih ve saat konusundaki karışıklığı giderdik. Unutmayın pazartesi öğlenleri oluyor, gece değil. Üçüncü karışıklığına iki tane mint arasındaki farklılık. Bu normal stake için yapacağınız yani stake gelirlerini de birazdan açıklayacağım. ...beç minti ise size rol verecek. Land değil, bunu unutmayın bu beş sayesinde... ileride whitelist olursa whitelistlerden faydalanabileceksiniz. indirim ya da belki özel çekiliş... ...artık ben de tam emin olamıyorum ne yapacakları hakkında. Ya çok kazançlı olacak... Ya da tamam normal whitelist'miş vesaireymiş deyip geçeceğiz ama özellikle son zamanlardaki bitcoin düşündüğünden sonra ethereum da düştü. Şu 0.03 aslında çok fazla değil ve toplam saplısı da arkadaşlar yine eğer oyun uzun süreli oynamayı planlayanlar için çok fazla bir miktar değil. Ama bununla ilgili de yine ekstra bir bilgi vermem gerekiyor. Eğer mint yapacaksanız ekstra kazanç sağlayabilirsiniz. Öncelikle söylemem gereken şey şu. Planet9 Bitkeep ile bir partnership duyurdu, ortaklık duyurdu. Ve bu ortaklık sayesinde arkadaşlar bu Mint'i eğer Bitkeep Wallet ile yaparsanız ekstradan bir 2500 dolarlık havuzdan kendi tokenlarını bir de 100 tane Free Mint hakkından kazanma şansınız olacak. Bitkeep Wallet'ı da hemen bu zaten şurada gösteriyor nasıl indireceğinizi vesaire. Eğer yapamazsanız yorumlarda yazın oradan da yardımcı olmaya çalışın. Evet birinci çekiliş, birinci Ödül buydu. Yine Bitkip ile ilgili kazan sağlayabileceğiniz ikinci kısım ise Trading Event arkadaşlar. Normal trade yapıp ne kadar trade yaparsanız size o kadar oyunun token'dan ödül verecek. Nasıl yapacağınızı ilgili bir rehberi de var aynı zamanda. Bunu da aşağıya açıklamaları bırakıyorum. Siz detaylı bir şekilde incelersiniz. Peki çekilişler bu kadar mı? Hemen hayır deyip Discord'u bu ekrana getiriyoruz. Arkadaşlar mutlaka Discord'larına gelin. Çünkü burada Competitions kısmında bir sürü çekiliş oluyor. Bir sürü çekiliş oluyor. Yani şu son zamanlardaki Bitcoin zaten aşağıya düştükçe düşüyor. Hani 25 bin doların altına düştük. Daha var mı? Daha ne kadar öleceğiz derken evet birçoğunuz yatırım yapmaktan şu dönemde korkuyor. Ama yatırımsız kazanç ne oluyor? Ya bedava oyun, onları oynayacaksınız. Onda da fazla emek harcamanız gerekiyor. Ya da çekiliş kovalayacaksınız arkadaşlar. Burada da Yine bu çekilişleri kovalayabilirsiniz mutlaka discordlarına girin arkadaşlar. Örneğin son kısımda yine marketplace competition var. Haftalık olarak 4000 token verecekler ve dağılımı da burada paylaşmışlar. E tabi bu örneğin yine para harcamız çünkü marketplace competition birinci sıraya girmek için bir şeyleri aslata yapmanız gerekiyor. Ama onun dışındaki çekilişleri de yine buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin terörite art competition var vesaire vesaire. Kendiniz burayı kontrol edersiniz. Onun dışında diğer yine bedava alabileceğiniz biraz önceki beci neredeydi bu beciden bedava alabilmeniz için Biz de 3 tane vereceğiz arkadaşlar. Ama bu linki paylaşamıyorum neden paylaşamadığımı biliyorsunuz çünkü bazıları şikayet ediyor. Bu linke ulaşabilmek için ne yapmanız gerekiyor hemen kendi Twitter'ımda bunu paylaşmıştım hatta. Normal Twitter'ımdan ulaşabilirsiniz ya da normal Discord adresimizde hemen şurada bulalım. Discord adresinde Planet X kısmında da arkadaşlar sabitlenmiş mesajlar arasında direkt koydum. Şuradan ulaşabilirsiniz sabitlenmiş mesajlara. Neyse dediğim gibi bizim verdiğimiz çekilişe de buradan ulaşabilirsiniz. Peki bu kadar çekiliş bedava vesaire geçtik. Normal bir şekilde land alıp şansınızı denemek isterseniz oyun ne durumda? Arkadaşlar öncelikle token yine birazcık aşağıya doğru düştü. Normalde 1.20 miydi değil mi? Çektiğimde 1.20 miydi? Evet. 1.08'e düştü. Çok fazla düşmedi. Artık çok fazla düşmedi diye seviniyoruz. Lanet olsun bitcoin yükselsin artık da. Bizim de bir kafamız rahatlasın. İyi bir projenin değerlendirmesini ya az düşmesiyle ya hiç düşmemesi değerini korumasıyla değerlendirebiliyoruz. Umarım yakın zamanda bugünleri de atlatacağız. Neyse. Peki. Daha öncesinde de bu landları alıyoruz demiştik ya arkadaşlar. Hemen şuradaki yerden. Ve bunları bölge haline dönüştürebildiğimizi söylemiştik. Bu bölgelerle ilgili stake kısmında da bölgenin stake'i açıldı. Evet. Siz normalde land alıyordunuz. Atıyorum 10 tanesini yan yana birleştiriyordunuz ya da 3 tanesini yan yana birleştiriyordunuz. Bölge haline getiriyordunuz ya. Bununla ilgili videoyu kaçırdıysanız da bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bunları stake yaptığınızda peki ne kazanacaksınız? Hemen şöyle bir liste açıklamışlar. Outlier bir arayan varsa common arayan varsa, ankamın arayan varsa ne kadar bir Gelir elde edeceğinizi göstermişler. Şimdi hepsinde 10.000 10.000 10.000 yazıyor. Yeee yeah, ben Legendary için o kadar uğraşacağım 10.000 mi alacağım? Hayır arkadaşlar bunun havuz olduğunu unutmayın. Normalde herkes outlier araya da olacak örneğin. En ucuzlu en kolay yapılabilir o sonuçta değil mi? Ve burada 10.000 tane kişi olduğunu düşünün bu sefer kişi başına bir tane düşecek rakamları sallıyorum bu arada de sadece bir kişi olduğunda havuzun tüm payı tek kişiye gidecek 10.000 direkt kazanacak Bölge Staking'in kazancını artık zamanla göreceğiz mantıklı mı olacak mantıksız mı olacak ilerleyen günlerde hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar Şu an net gösteren kısmı ise arkadaşlar buraya tıklayınca hemen zaten buraya atıyor buradaki ödüllerden görebilirsiniz ki biraz önce söyledim şey arkadaşlar Outliers atıyorum 4.17 kazanırken Legendary'ler 833'e kadar çıkıyor. Direkt buraya girerek arkadaşlar dashboard.ax.foundation kısmında kendinize kontrol edebilirsiniz. Yarınki midden önce hem kafanızdaki soruları gidireyim hem de şu ekstra kazancı paylaşayım diye arkadaşlar bugüne kısa bir video olarak hazırladım. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.